Bir önceki videoda şunu öğrenmiştik. a artı b'nin en inci kuvvetini alıyorsak ve n de, n de, 2'den çok büyük bir sayıysa, aslında sadece 3'ten büyük olması bile yeterli ama, bu durumda dağılma özelliğini kullanıp, tek tek çarparak, ya da polinom çarpımını kullanarak bulmak, gerçek bir işkence oluyordu hatırlarsanız. İşin içinden kısacası çıkamazsınız. Sonra da size yine bir önceki videoda binom teoremini öğretmiştim. Teoreme göre, bu ifade şu toplama eşittir, k eşittir 0'dan n'ye kadar n'nin k'lı kombinasyonları. Kombinasyon konusunda, bunun binom katsayısı olduğunu öğrenmiştik. Adının binom katsayısı olmasının nedeni de, binom teoreminde katsayı olmasıdır. x üssü n eksi k, düzeltiyorum, x, x demeyeceğim, hep x'i kullanıyorum, yeter bunu bir sileyim. a üssü n eksi k, bu daha güzel a üssü n eksi k çarpı b üzeri k. n burada sabit kalıyor. Ama terimleri düşünürseniz k eşittir sıfırdan başlıyoruz ve k'yi artırıyoruz. Önceki videoda a artı b'nin dördüncü kuvvetini bulduğumuz bir örnek yapmıştık ve hatırlarsanız bayağı zahmetliydi. Tabii tek tek çarpmak kadar zahmetli olamaz ama Evet, farklı n ve k değerleri için n'nin k'lı kombinasyonlarını hızlı hesaplamayı başarırsanız bunu da hızlı yaparsınız. Bu videoda bir öncekinden biraz daha hızlı bir yöntem göstereceğim. Binom katsayısını hesaplamanın daha hızlı, daha hızlı bir yöntemini göstereceğim. Hemen ardından da bir süper hızlı yöntem göstereceğim. Bu yöntem aslında katsayıları ezberlemek gibi bir şey. Bazı insanların zaten ezberlediğini biliyorum. Bu yöntem binomlara hesaplama konusunda harika bir yöntemdir. Evet, önce biraz daha hızlı. yani az hızlı olan yöntemi görelim. Bir önceki videoda zaten bir ipucu vermiştim. Kat sayıların pascal üçgeninin terimleri olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Peki, Pascal üçgeni neydi Pascal üçgeni? Üçgeni yazmaya 1 ile başlarsak 1 ile başlarsak en iyisi bunu neye buraya yazayım? En iyisi 2 adet 1 ile başlayalım. Şimdi bu ikisinin toplamını alıyoruz, o da 2 eder. Ardından sağ ve sola birer adet 1 bir indiriyoruz. Dikkat ederseniz, bunlar a artı b'nin karesinin katsayıları. Bunlar da a artı b'nin katsayıları. a artı b üssü 1 de diyebiliriz. 1 a artı 1 b. Bu a karenin, baştan yazayım, a artı b'nin karesi. 1 a kare artı 2 a b artı 1 b kare. Gördüğünüz gibi, a artı b'nin karesinin katsayıları. Şimdi renk değiştireyim. 1 artı 2, 3 eder. 2 artı 1, 3 eder. 1'i indir, 1'i indir. Bunlar da a artı b'nin küpünün katsayıları. Bir önceki videoda tek tek çarparak hesaplamıştık katsayıları hatırlıyorsunuzdur. İlk katsayı 1. 1 a küp çarpı b üssü 0. Yani b'yi yazmaya gerek yok. Artı 3, 3, a'nın üstünü 1 derece 1 derece indiriyoruz. 3 a kare b, artı 3 a b kare, artı 1 a üssü 0. Yani 1 çarpı b küp. Evet, epey hızlı oldu. Pascal üçgenini yazmaya devam edebiliriz, sıradakini yapalım. 1'i indirelim. 1 artı 3, 4 eder. 3 artı 3, 6 eder. Bu çok kullanışlıdır. Binom katsayılarını hesaplamaya gerek kalmadan, kolayca elde edebiliyoruz. Çok kolay, buna bir algoritma ya da şablon da diyebiliriz. 4 ve 1. Tıpkı beklediğimiz gibi yine simetrik, simetrik. b ile a'nın yerini değiştirebilirsiniz. a artı b ile b artı a aynı şeydir. O yüzden sonuçlar da aynı olacak. Gördüğünüz gibi, a artı b'nin dördüncü kuvvetinin binom katsayılarını çok hızlı bir şekilde bulduk. Bir önceki örnekte yaptığımızdan çok daha hızlı. a artı b üssü 4. Şimdi ana fikri anlamışsınızdır. Başka bir renkle yazayım şimdi. 1 a üssü 4, b üssü 0, artı 4 a küp, b üssü 1, artı 6 a kare b kare. Şimdi çok mantıklı değil mi? Bu ortanca terim olduğu için a'nın ve b'nin üssü aynı. artı 4 a'nın üstünü 1 azalttık. a, b küp artı b üssü 4. 1 çarpı b üssü 4. Burada a üssü 0 var ama 1 olduğu için yazmıyoruz. 1 çarpı b üssü 4. Fark ettiyseniz, bir önceki videodaki yönteme göre çok daha hızlı. Evet, bu şekilde devam edebiliriz. Beşinci kuvveti de yapabiliriz. 1 artı 4, 5 eder. 4 artı 6, 10 eder. 6 artı 4, yine 10 eder. 4 artı 1, 5 eder. 1'i de indir. Bunlar şimdi A artı B'nin 5'inci kuvvetinin katsayıları. Ee, gördüğünüz gibi bayağı hızlı bir yöntem. Ama tabii biraz yer kaplıyor. Artık o kadar da olsun. 8'inci, 9'uncu ya da 10'uncu kuvvete kadar hiç sorunsuz işler. Daha sonrasında bayağı çetrefille biraz kafa karıştırıcı olmaya başlar ama yedinci, sekizinci ya da dokuzuncu kuvvete kadar bunu kullanabilirsiniz. Evet, bu şablonu hızlıca yapıp çözebilirsiniz. Her bir binom katsayısını tek tek hesaplayarak yazmaktan çok daha hızlıdır. Tabii, n'nin kalı kombinasyonlarını hızlı hesaplayabiliyorsanız, bu yönteme ihtiyacınız olmaz. Şimdi gelin bundan da hızlı, bundan da hızlı bir yöntem göstereyim. Bu bir ezber yöntemi aslında. Bu yöntem sayesinde, a artı b'nin istediğiniz kuvvetini, örneğin 20. kuvvetine aklınızdan hesaplayacaksınız. Aklınızdan hesaplayacaksınız, tabi akıldan hesap yapma konusunda iyiseniz. Şimdi size bu numarayı, bu numarayı göstereyim. Ayrıca bu yöntemin nasıl işlediğini irdelemenizi, irdelemenizi şiddetle öneririm. Bu aslında bir numara falan değil. Paskal üçgeninin bir numara olduğunu söyleyemeyiz. Pascal üçgeni, binom katsayılarını bulmak için kullanılan farklı bir yöntemdir. Şimdi size de binom katsayılarını bulmak için başka bir yöntem göstereceğim. Hatta o daha hızlı bir yöntem. Bu yöntemin nasıl işlediğini dediğim gibi irdelemeniz ayrıca iyi olur. Çok güzel bir örnekle başlıyorum. A artı b yerine x artı y olsun. x artı y'nin şimdi onuncu kuvvetini bulalım. Tek tek çarparak bulmaya kalkarsam, tüm günümü, hatta belki haftamı, haftalarımı, yok mübalağa ettim, bayağı zaman alır. Yalnızca binom katsayılarını bulmam bile 20 ya da 30 dakika sürer en az. O da hiç hata yapmazsam. Belki biraz daha kısa sürer ama yine de daha az değil. Pascal üçgenini yazmak için de bir sayfa gerekir ki, arada zaten mutlaka bir yerde hata yaparım diye düşünüyorum. Peki Bunu nasıl bulacağım? Öncelikle şuradan başlayalım. Bunun toplam 11 terimi olacak değil mi? Çünkü, çünkü x üssü 10 çarpı y üssü 0 ile başlayacağız ve son olarak da y üssü 10 ile bitireceğiz. 0 ile başlayıp 10 ile bitirirseniz, 11 teriminiz olur. 11 terim olacak. Şimdi şunu yapın. İlk olarak sayıları yazın. Böylece kaç terim olduğunu bilirsiniz. Aslında 11'e kadar gitmenize de gerek yok ama neyse en iyisi 11'e kadar hepsini yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet sayfa yetti. Birazdan göreceksiniz 11'e kadar yazmaya gerek yok aslında. 6'da bitireceğiz. İşin sırrı şu. İlk derimin x üssü 10 olduğunu biliyoruz değil mi? x üssü 10 olacak. İlk terimde x üssü 10 olacak. İkinci terimde x üssü 9 olacak, sonra x üssü 8 olacak, sonra x üssü 7 olacak, evet biraz angarya, x üssü 6 olacak, x üssü 5 olacak, x üssü 4 olacak, x küp olacak, x kare olacak ve x olacak. Burası da x üssü 0 olduğundan 1 oluyor. Şimdi de y'leri yazalım. Burası x üssü 10, burası da şimdi y üssü 0, Yazmaya gerek yok. Burada bir adet y var. y üssü 1, y kare, y küp, y üssü 4, y üssü 5, evet çok mantıklı çünkü ortanca terim. y üssü 6, y üssü 7, y üssü 8, y üssü 9, evet. Aklınız karışmasın, bunların her biri ayrı birer terim. Bunları çarptığımızı falan düşünmeyin sakın. Şimdi de bu terimlerin her birinin katsayılarını bulacağız. Bunlar terimleri ayırmak için çizdiğim çizgiler. Aklınızı daha da karıştırdım galiba. Terimlerin hepsi birbirine karışmıştır. Umarım ne yaptığımı anlamışsınızdır. Şimdi de katsayıları bulacağız. Biraz daha zor olan bölüm de zaten burası. İlk terimin katsayısı. Bu terimlerin arasına şimdi bir çizgi çekelim de karışmasınlar. İlk terimin katsayısı her zaman 1'dir. Katsayı 1. İkinci terimin katsayısı da ilk terimin kuvveti ile katsayısının çarpımı, yani 10 çarpı 1 bölü terimin sıra numarası. Yani 10 çarpı 1 bölü 1 eşittir 10. Üçüncü terimin katsayısı, ikinci terimdeki x'in kuvveti, yani 9 çarpı 10'un katsayısı, yani 10. Ne olur? 9 çarpı 10 bölü bölü terimin sıra numarası. 9 çarpı katsayısı, yani 10 bölü 2. 9 9 kere 10, 90 eder. 90 bölü 2 de 45 eder. Bu şekilde devam ediyoruz. Dördüncü terim, üçüncü terimin kuvveti, yani 8, çarpı, burayı başka bir renkle yazayım, 8 çarpı, 3. terimin katsayısı, yani 45, bölü, terimin sıra numarası. Sıra numarası. Bu üçüncü terim olduğuna göre, bölü, 3. Bu da ne yapar? 8 çarpı 15 eder. 80 artı 40, 120 ymiş yani. Bu da dördüncü terim. Araya böyle şimdi çizgiler çekeyim. Gittikçe karmaşıklaşıyor. Böyle tek tek yazıyorum ama yeterince soru çözdükten sonra bir çırpı da yapacaksınız. Beşinci terime geldik. Beşinci terim nedir? Dördüncü terimdeki x'in kuvvetini alın. 7 çarpı dördüncü terimin katsayısı. Çarpı 120 bölü 4. Sıra numarası, bir önceki terimin sıra numarasına yani 4'e böleceğiz, 4'e. 7 çarpı 30, 210, bu da 5. katsayımız. 6. katsayıya geldik, peki bu ne? 6 çarpı önceki terimdeki x'in kuvveti, yani 6 çarpı 210, yani onun katsayısı, 5. terimin katsayısı, bölü 5. 5. terim olduğu için sıra numarası. 210 bölü 5 kaçtır? 42 eder. 6, 6 çarpı 42, 240 artı 12'dir. 252. Şimdi orta noktaya geldiğimize göre, çünkü 6. terim ortanca terimimiz, bundan sonraki terimlerde yazdığımız katsayıları geriye giderek yazacağız. Kolay. Pascal üçgeninde ve binom teoreminin tanımında öğrendiğimiz üzere, katsayılar simetrik oluyor, simetrik. Yani bir sonraki terimde, bu son yazdığımız katsayı ortanca terimde, yani sonraki terimin katsayısı 210 olacak. Aynı yöntemi kullanarak hesaplayabilirsiniz de ama bu hızlı bir çözüm. Bu 120'dir, bu 45'tir, bu da yani 10. terimin katsayısı da 10 olacak. Tabii son katsayı da 1'dir. 1 çarpı y üssü 10. Peki toplu halde yazarsam ne olur? Şimdi örnek çözdükçe bunu çok hızlı yapacaksınız x üssü 10 artı 10 x üssü 9 y artı 45 x üssü 8 y kare artı 120 x üssü 7 y küp artı 210 x üssü 6 y üssü 4 artı 252 ortanca terime geldik x üssü 5 y üssü 5 artı 210 x üssü 4 y üssü 6 Burada yer kalmadı. Neyse, ne yazacağım tahmin ettiğinizi biliyorum ama ana fikri anladınız. Ayrıca x artı y'nin 10. kuvvetini tek tek çarparak yazmaya kalkmanın da tüm gününüzü alacağını herhalde anlamışsınızdır artık. Belki başka bir videoda daha az karışık bir örnek çözerek, mesela x artı y'nin 6. kuvvetini yazarak bu yöntemin ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.